Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Clans of Clans'ın yeni bir seriyle karşınızdayım arkadaşlar şimdi bunu al diyor arkadaşlar bunu nereye koyacağız bunu güzel bir yere yerleştirelim Aga Tamam şimdi bitir diyelim güzel gelin bakalım arkadaşlar bir tane arkadaşım demişti bu Minecraft'a benziyor Ande yani dedim bir şu oyunu bir değerlendireyim. Belki güzel bir oyundur. Ee, çekelim. Zaten Remza abi de çekiyor. Remza abi de selam olsun. Şimdi saldırıya geçeceğiz. Vay, güzel oyuna benziyor aga. Sevmeye başladım. Şimdi saldırıya biz nasıl geçeceğiz abicim? Bunu alıp böyle mi yapacağız? Dur, ne yapacağız lan? Nereye tıklayacağız şimdi? Dur. Ya buralara mı tıklayacağız? He. Tamam, tamam anladım. Nasıl yapacağız ya? Dur. Tamam. He. Eve dön. Evet. Biraz burayı anlamadım ama ya zamanla çözmeye başlayacağım. vay iyiydi. Şimdi bu köyü bir daha hale getirmen lazım. Evet. Şimdi bir tane daha dükkan alacağız. E Ay yani arasını satayım arka arka dükkan aldık. Şimdi birbirlerine bunlar çok yakın olmasın. Tamam mı? Bir şeyde eğer 10 tane bakkal olursa bakkallardan hangisi ticaret yapacak kardeşim? Hem evet. şimdi bunu da alalım. Seni de şöyle bir uzağa koyalım. Yürüyün gidin lan. Eskiden bunlar mı vardı at kafaları Bir muhtar olarak söylüyorum ki Her önüne geleni Size yakın yapmayacağım Anamla uzak yapacağım size Ne boku yerseniz ananı küfür çıktı ağzımdan Kusura bakmayın varay biplerim inşallah Sen de şöyle bir uzaklara Yelken atak Tamam oha bayağı şey yaptık ha Vallahi ben muhtar olsam var ya Gerçekten <gülüyor> muhtar olsam abi <gülüyor> Nedir bu dünyanın hali <gülüyor> Bitir Ne diyor Ben bu karakteri sanki bir yerden gözüm sürüyor ya dur Ben bu karakteri başka bir yerde de gördüm Basılı mı tutacağız Ha. Tuttum basıldı. E. Ee, eğitimi bitirdim e. Ee, ne diyorsun? İş bitti. Saldırı. Gene mi saldırı? Yuh satayım. Bir çatışma dizisinde bu kadar çatışma yoktur. Dın drı dın dın dın dın dın dın Saldır saldır saldır. Ha. Oo, anladım oyunu aga. Tamam tamam tamam tamam. Anladım. Süper bir. Oha, oyunu sevdim aga. Tamam tamam. Oyunu öğrensem bir ben vallahi sevdim arkadaşlar oyunu. Eğer bu videonun devam etmesi için bu videoya sizden 15 like gelir mi arkadaşlar? Evet. İyi, güzel, güzel. Şimdi buraya bir at girelim arkadaşlar. ne bak. Benim her zamanki lakabım arkadaşlar. Ya oğlum klavye'nin ben ta lan Emojilere girmeyin oğlum Emojilere girmeyin Heh Heh Doktor Ali Evet bir Doktor Ali olarak yükselt yükselt yükselt şimdi bitir şeye gir tamam burada bir şey var mı lan ne şimdi bu anlamadım ki ne yapacağız burada oğlum biri git ne diyorsun sen ya dur ne diyor bu şimdi dur bunları aldık kaynaklar he bunları mı alacağız he tamam bunları alacaksa sıkıntı yok bu ne lan meşale meşaleyi gidin kendiniz yapın oğlum biz Minecraft'ta nasıl yapıyoruz gidiyoruz kömür topluyoruz depolama ne yapayım Böyle iyi ya, aynen Böyle süper böyle süper. Haberlere bakalım. Hah, yürü git. Reklam yapıyor şerefsiz. Yürü git. Ne? Tamam iyi. Ama fazla bir şey anlamadım ki ben. Oyun fazla iyi kavrayamadım. Ama ileride fazla iyi kavrardım ya. Vc iyi ben. Ananı. Dilim yandı ya. Şimdi bunu eğit diyelim. Buna ne yapacağız şimdi kim Rizandır dersek bizim şimdi dur. En fazla neyimiz varsa bunu yapalım. Aşu pembiş mi, ne neyse işte. Şimdi bit yok. Tamam. Saniyenin dolmasını bekledik üzülmütü boş boş boş yere harcadık anasını satayım göre sanacak üzümcü dengeyiz şimdi böyle dolaşalım bakalım köyde kavga eden ve atan biri var mı ve atan biri varsa iki tane tokat sallarız şimdi dur bakayım o altın dolu uf adam zengin oldu lan ilk bölümden Tamam <gülüyor> ne dolmasını bekleyelim olmasını bekleyelim. Hadi ya, çok yavaşsın kardeş. Tamam. 2 level atladık. Gene mi eğiteceğiz? Hadi eğitelim bakalım. Ne diyor? Kava. Bu neymiş lan? Tamam burada iyi ya. Burada iyi. an burada iyi. eğit. Eğit diyor, eğit. He hızlandır hızlandırma filan yapmayacağım ki yükseltebilirim bak bir şey diyor mu oha çüş o kadar dakika kim bekleyecek hızlandır gitsin tamam süper şimdi bunlar ne yapıyor ana bunlar ne yapıyor lan biz bunları bunlar için mi koymuşuz e biz nerede yaşayalım yuh anasını satayım evimiz yok barkımız yok nasıl oyun ya bunun neresi Minecraft'da benzi abicim sadece bir bina falan inşa ediyorsun Minecraft'ta blok koyma var Eceki bu özellik var Anasını almadını Çözemedim ki oyunu dur Şimdi ne yapacağız dur Alacak bakalım Kuru kuru gezmeyelim Kuru kuru gezmeyelim Şimdi dur Bak buradan şu Üzüm mü dön Uşak mı de. nedir bu Anlamadım gitti onu Üzüm mü veriyor bu, oşap mı veriyor? Ne veriyorsun sen bize? Eğit diyelim, birlikte eğit. Hmm. Başı biraz gerzi benziyor. Ben bunu yapacağım, eğitimini bitir. Hızlı büyüsün, bak, bunun kafası fazla çalışmıyor. Buna fazla et yedirmemişler çocukken. Bunu da mı versek? Bunu da hadi eğitimini bitirelim. Sen en son pembe saçlıları hiç hemen. Sen şimdi kaçıncı dakikadayız? 8. dakikada. Umarım sesim geliyordur. Gelmiyor so var ya. Ana bacı geldi. Ciddi girelim aga. Şimdi dur. Dur dur dur Savaş yapak ya. Bu ne abiciğim? Saldırı yok mu saldırı? Erişmeyen bu. Oho 3 saat önce. Bir saldırı yapacağım lan. Ya. Geç. Rakip aranıyor. Bakip haranıyor. Heh, savaş başladı güzel. Biraz aksiyon olsun ya. Ay git oyn. Yama'layın oğlum. Pembe saçlılar yargı dağıtıyor. Nasıl bir şey ya? Garip. Bu burası bir de benim köyüm değil ki abiciğim. <gülüyor> Savaş başladı. Güzel. Buraya bir müzik güzel gider daha. Haydi aslanın kapışın bana para getirin. Haydi kapışın. başlar toplanıyor. Bu kim? Düşünseniz biz Rezabî ile karşılaşıyormuşuz oyunda. <gülüyor> Onun köyüne saldırmam. <gülüyor> Ama o bana saldırabilir. Harbi yapar mı yapar ha? Düşünsene <gülüyor> Remzi abide bir video çekiyormuş. Clans, clans. of <gülüyor> Benim köye saldırı yapıyormuş. <gülüyor> Güzel olurdu ha. Ama benim köyü bulamaz herhalde ya. Şimdi ne yapacağız arkadaşım ya? Dur anlamadım. Bildikleri göndermek için. Basılı tutun. Basılı tutuyorum. Basılı tut diyorumdur, büyücü bir yer seç, büyücü bir yer seç. Ay senin büyünüzü. Nasıl savaş arkadaş ya? Brama, büyücü brama, Ben seçtim işte. Daha ne istiyorsunuz arkadaşlar Basılı tut diyor, basılı tut diyor, aha tutuyor aha tut aha tut aha tut Hani, aha hani. Bu arkadaş ya? Güzel ama fazla kavrayamadım ki. Şimdi ne yapacağız biz? Böyle mal mal duruyoruz. <gülüyor> tıklıyorum, ben tıklıyorum, tıklıyorum, tıklıyorum. Bak, her yere tıklıyorum, bak, her yere tıklıyorum. Bir, bir şey olmuyor. Bak, her yere tıklıyorum, her yere tıklıyorum. Her yere tıklıyorum, her yere tıklıyorum. Bak, bir şey olmuyor. Her yere tıklıyorum. Nasıl bir şey ya? Her yere tıklıyorum, her yere tıklıyorum. Baba baba. Her yere tıklıyorum, her yere tıklıyorum, her yere tıklıyorum. Olmuyor. Birlikleri bir yere göndermek için dokunun ya basılı tutum dur şuraya göndermek istiyorum gelsene oğlum niye gelmiyorsunuz size o kadar tonla para ödüyoruz şerefsiz olu şerefsizler dedik size kayağı yaptık o kadar dedik yok okuldaydı ortaokuldaydı lisedeydi üniversitedeydi sürünmesin gittik verdik size o kadar eğitim parayla ananı satayım ama sizin yaptığınıza bak bir savaşa bile gitmiyoruz e o zaman siz ben ne işime yaradınız arkadaşım Oy, i̇nim, inim. dilim yine yandı ya ne şimdi bitti mi sizin Allah belanızı versin boş boşuna bana para harcattınız ya Allah'ın cezaları şimdi ben ne alacağım kilidim açıldı Eyvallah yürü yürü yürü tamam çık buradan çık çık çık çık çık çık çık, çık. benim şeyi gösterme Ne bu ödülünü alalım Heh, tamam şanslısınız ki ziyanımı çıkardım ha yoksa sizin ben ananızı bağcınızı ve gelmişini o pembe saçlı var ya aha baba şu hepinizin ben Yapardım da neyse ya. Şimdi dur gene bir eğit'e tıklayalım Kaldır bitir Yok, ben bir şey kaldırmak istemiyorum kardeşim ya Şimdi bu ne hızlandır diyelim ne bu? <gülüyor> <gülüyor> Uff Hızlanmış versiyonu bile bir saat Neyse Bu videoyu burada bitirelim kalın bay bay